İkinci seviye doğrusal denklemlere hoş geldiniz. Hemen bir problem çözelim. 2x artı 3 eşittir eksi 15. Doğrusal denklemleri çözerken yapmamız gereken ilk şey, tüm değişkenleri denklemin bir tarafında, sabit sayıları da diğer tarafında, denklemin diğer tarafında toplamaktır. Aslında ne tarafta topladığımız fark etmez ama ben değişkenleri genelde sol tarafta topluyorum. Çünkü burada değişkenler zaten sol taraftalar. Ama burada bir de 3 var ve bir şekilde sağ tarafa taşımak istiyorum. 3'ü taşımak için iki taraftan da 3 çıkarabilirim. Şöyle düşünün. Eğer sol taraftan 3 çıkarırsam negatif 3 ile orijinal 3 birbirlerini götürüyorlar. Sol tarafta ne yaparsak yani sol tarafa ne yaparsak aynısını sağ tarafa da yapmalıyız. Çünkü bir tarafa yaptığım işlemi diğer tarafa da yaptığımda yaptığım işlem yani denklem hala geçerli oluyor. Eşitlik bozulmuyor. Yani bu 2x'e sadeleşirdi çünkü 3'ler birbirini götürdü ve 0 oldu. Bu da eşittir eksi 15 eksi 3. Evet bu da eksi 18'e eşit. Şimdi birinci dereceden bir denklemimiz var. Denklemin iki tarafında 2x'in kat sayısının çarpma işlemine göre tersi ile çarpıyoruz. Bazıları sadece 2'ye bölüyoruz da diyebilir. Evet bu bizim tercihimiz. Ben çarpma işlemine göre tersini kullanmak istiyorum. Çünkü eğer iki bir kesir olsaydı bu şekilde düşünmek daha kolay olurdu. Ama iki şekilde de bir sayının, o sayının çarpma işlemine göre tersiyle çarpmakla ya da o sayıyı bölmek aynı şey verin. Çok uzattım yine. 1 bölü 2 kere 2, x yapıyor. Yani x eşittir eksi 18 bölü 2. Bu da eksi 9'a eşit. Aslında bunun sağlamasını yapmak isterseniz şöyle yapabilirsiniz. 2x artı 3 eşittir eksi 15. Yani 2 kere eksi 9 artı 3. Evet, 2 kere eksi 9, eksi 18'e eşit, artı 3 eşittir eksi 15. Bu da orijinal probleme göre eksi 15'e eşit. Yani sonuç doğru. Bunu her zaman bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Şimdi başka bir problem çözelim. Bu sefer denkleme kesirler de koyacağım. Biraz daha zorlaşabileceğini göstermek için. Diyelim ki elimde eksi 1 bölü 2 x, artı 3 bölü 4 eşittir 5 bölü 6 denklemi var. Yine aynı şeyi yapın. Öncelikle bu 3 bölü 4'ü denklemin bu tarafından göndermek istiyoruz, uzaklaştıracağız orada istemiyoruz onu. Aslında bunu kendiniz çözmek istiyorsanız videoyu durdurup benim nasıl yaptığımı sonra bakabilirsiniz. Eğer bu 3 bölü 4'ten kurtulmak istiyorsak, yapmamız gereken şey iki taraftan da 3 bölü 4'ü çıkarmak. Eksi 3 bölü 4. Sol tarafta 3 bölü 4'ler birbirlerini götürecekler ve eksi 1 bölü 2x ve sağ tarafta kesirlerde çıkarma yapacağız. 6 ve 4'ün en küçük ortak katı 12. 5 bölü 6, 10 bölü 12 oluyor. Eksi 3 bölü 4 ise 9 bölü 12 oluyor. Eksi 1 bölü 2x eşittir 1 bölü 12. Evet, biraz hızlı gitmiş olabilirim. O yüzden eğer buradaki işlem kafanızı karıştırdıysa, kesirlerde toplama ve çıkarma videolarını tekrar edebilirsiniz. Şimdi x'i bulmak için yapmamız gereken tek şey, iki tarafı da x'in katsayısının çarpma işlemine göre tersiyle çarpmak. Yani bu eksi 2 kere eksi 1 bölü 2x. bu tarafta da çarpı eksi 2 sol taraf. artık bunu alıştınız. x'i sadeleşiyor. Sağ tarafta, Eksi 2 bölü 12 oluyor. Bunu da eksi 1 bölü 6'ya sadeleştirebiliriz. Doğru yaptığımızdan emin olmak için şimdi kontrol edelim. Eksi 1 bölü 6'yı hatırlamaya çalışalım. Orrijjinal problem şöyleydi. Eksi 1 bölü 2x, evet burada x yerine eksi 1 bölü 6'yı koyuyoruz artı 3 bölü 4. Denklemi sadece sol tarafını yazdım. Eksi 1 bölü 2 kere, eksi 1 bölü 6. Pozitif 1 bölü 12, yani artı 3 bölü 4'e eşittir. Bu, 1 artı 9 bölü 12 ile aynı şey. 1 artı 9, yani 10 bölü 12. 10 bölü 12 de 5 bölü 6 eder, değil mi? Bu, orijinal problemdeki sonuçtu. Buradakileri sonradan yazmıştım, yani sonuç doğru. Tahmin ediyorum ki, şu an kendi başınıza bazı ikinci derece, ikinci seviye problemleri denemeye artık hazırsınız. Bazı fazladan problemler ekleyebilirim. Burada birinci seviye bir denklemden farklı olan tek şey, iki tarafa da eklemeniz veya ikisinden de çıkarmanız gereken sabit bir sayı. Böylece bunu bir birinci derece probleme çevirmiş oldunuz. Bu kadar basit. Hepinize iyi eğlenceler.